Evet arkadaşlar dairemizde topraklama tesisatı var mı yani bu prizde topraklama tesisatı ve topraklama var mı çalışıyor mu bunu ölçeceğiz şimdi şimdi prizin topraklı olup olmadığını şuradaki metalden anlıyoruz bu topraklamalı bir priz şöyle bir içini açalım içerisinde topraklama kablomuz var mı ona bakacağız şimdi kapağımızı söktük Evet. Şimdi şuradan bakıyoruz. 3 tane kablomuz görünüyor. Faz ucumuz, topraklama ucumuz ve mavi kablo net ucumuz. 3 tane kablomuz bağlanmış. Bunu nasıl ölçeceğiz? Şimdi ölçü aletimizi 200 veya 750 volta getiriyoruz. Şimdi ilk önce Faz ile ne tür arasına bir bakalım. Faz ile ne tür arası? 226. Şimdi faz ile toprak ucunu ölçeceğiz. 214. Yani bu dairede topraklama hattı olduğunu gösteriyor. Tamam. Şimdi ölçü aletimizi ne yaptık? İlk önce daireye tesisata giren voltajı ölçtük. 222, 228 değişiklik gösteriyor. Bu. Şimdi faz ucumuz şuydu. Topraklama ucumuz buydu. Propların bir ucunu faz ucuna bir ucunu topraklamaya değdiriyoruz. Evet. Topraklama var. Şimdi ne tür ile toprak arasını ölçeceğiz? Ne tür ucumuz? Şu maviydi. Topraklama ucumuz ortaydı. Şimdi bunu ölçüyoruz. 0.08 volt. Topraklama olduğunu gösteriyor. Fakat çok da kaliteli bir topraklama yok. Şimdi bakalım bir daha. 8. Çok kaliteli bir toprak olması için 1 voltla 5 volt orası olması gerekiyor. Ama bu bina çok eski. O sebepten biraz topraklaması kaliteli ama topraklama var. Değer 6, 5, 8 arası değişiyor. Tekrar prizimizi takıyoruz yerine. Bu priz attığımızda topraktan olduğunu gördük. Bunu sökerek gösterdim ki en azından nasıl ölçüleceğini öğrenelim, görelim, bilelim diye. Şimdi farklı bir prizde sökmeden deneyeceğiz. Bunu topladıktan sonra. Ölçü aletimizi kapatıyoruz. Şimdi başlattım. Bu prizimiz de aynı şekilde topraklamalı. Şu metalden anlıyoruz. İlk önce kontrol kalemine fazı bulacağız. Bakalım. Bulduk. Şuradan işe görüyorsunuz. Faz. Faz ucumuzu bulduk. Probun bir tanesini topraklama. Ölçü aletini yine 750'ye alıyorum. Bakalım. Evet. Bir ucumuz topraklamada. Bir ucumuz faz ucunda. 218-219 gösteriyor. Tekrar probumuzun bir ucu topraklamada diğeri ne türde? Bakalım ölçü aletiyle. Evet. 7 volt gösteriyor. Değişiklik gösteriyor. 7, 6. Bu prizimizde topraklama var.